Merhabalar, bugün bu videoda 27 Nisan'da meydana gelecek olan özel kavuşumdan bahsedeceğim sizlere. esasında ayrıca bir video paylaşmıştım. 25-27 Nisan aralığının oldukça şanslı ve destekleyici olduğunu gösteren bir video paylaşmıştım. Ancak bu kavuşuma dair detaylı bir video paylaşmamıştım. Özellikle biliyorsunuz Nisan ortasında meydana gelen Jüpiter-Neptün kavuşumunu tetikleyecek bir etkileşim olduğundan ayrıca video çekmek ihtiyacı hissettim. Dolayısıyla bu özel günün enerjilerini bilhassa yakalayalım ve değerlendirelim diye bu videoyu paylaşıyorum sizlerle. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız, yorumlarınızı paylaşırsanız ve beğenirseniz, beğeni tıklarsanız çok mutlu olurum. Beni instagram astroloji hesabından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet 27 Nisan 2022'de saat 22.11 civarında 24 derece balık burcunda Venüs ve Neptün kavuşacak. 23 derece balık burcunda 12 Nisan tarihinde Neptün ve Jüpiter kavuşmuştu geçtiğimiz süreçte. Burada tabi Jüpiter'in ilerleyişiyle beraber birkaç derecede olsa uzaklaşması söz konusu. Ancak yine de hali hazırda bu Neptün hegemonyasına çok özür dilerim hegemonyasına yani buradaki enerjiye e, dahil olmuş vaziyette. Dolayısıyla bizim astrolojide e, iyici gezegen olarak kabul etmiş olduğumuz Venüs, Jüpiter, Neptün e, burada özellikle 27 Nisan günü ay ile de birlikte bir kavuşum gerçekleştirecekler. Balık burcunun son derecelerinde etkili olacak bu kavuşum. E zaten hali hazırda Mars'ın balık burcunda ilerleyişi söz konusu. Bunun yanı sıra Juno da balık burcunda ilerlemekte. Yani balık burcunda ciddi bir stelyum enerjisi olduğunu görüyoruz. Balık burcunda bu kadar yoğun enerji bazen bizi odaklanmakta zorluk yaşamamız gibi veyahut Bedenimizle kurmuş olduğumuz kontağı sağlamlaştırmak gibi alanlarda zorlasa da sezgisel anlamda, mistik anlamda ve manevi anlamda çok güçlü bir hale getiriyor. Ee, özellikle bu süreçte yani Nisan ayının bu döneminde tutulma döngüsüne yaklaşırken bizler gördüğünüz rüyalara çok önem vermenizi tavsiye edeceğim. Biraz böyle uyku hali, dalgınlık hali, biraz bağışıklığın düştüğü ve hani... Tam konsantrasyon sağlayamadığınız bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz. Bazen yanılsamalar gerçekle rüyanın karışması veya tam olarak gündelik hayatın içerisinde aktif olamamak gibi yan etkileri olsa da aynı zamanda bizim ruhsal anlamda büyük bir gelişme sürecine evrildiğimizi göstermekte. Dolayısıyla bu özel kavuşma baktığımız zaman özellikle 12. ev tamalarında bu alanda... Spürtüel anlamda geliştiğimiz, geçmişi daha net bir şekilde anladığımız, bilinçaltımızın yüzeye çıktığı ve şifalanmak üzere bizi beklediği ki burada Vertex'le de çok güzel bir kontakları var. Yay burcuna henüz girmiş olan Vertex'le. Ee, bu noktada bize dışarıdan e, kadersel bir takım müdahaleler e, yapılıyorsa ve sağlanıyorsa aslında buradaki mesaj o bilinçaltımızdaki blokajları, engellemeleri... Görmek adına olabilir. Bunun yanı sıra oğlak burcunun son derecelerine ilerlemiş olan plüto ile de çok güzel destekleri var. Ee, bir dönüşüm sürecinde olduğumuzu, artık bir evreyi kapattığımızı, artık bir döngünün sonuna geldiğimizi gösteriyor aslında bize bu etmen. Tabii bu kavuşumların ikizler burcundaki seles ve lirit ile de kare görünümleri var. Aslında bizi bugüne kadar beslediğini düşündüğümüz ancak bize zarar veren. Ancak yavaş yavaş zarar verdiği için, bir taraftan da beslediğini düşündüğümüz için tam olarak e, üzerimizdeki tesirini ve etkisini hissedemediğimiz bir sürecin de sonuna geldiğimizi gösteriyor. Yani bir taraftan da bir yüzleşme sürecini karşımıza çıkarıyor bu etkileşim baktığımızda. E, dolayısıyla Venüs'ün de bu alana gelmesi ki Venüs'ün de balık burcunda yücelimde olmasıyla beraber aslında e, her şeyi daha rahat bir şekilde anlayabilir ve materyal dünyaya uyarlayabilir hale gelmiş olmamız gerekiyor. Venüs biliyorsunuz aşk, ilişkiler, güzellikler ve aynı zamanda maddi durumumuzla ilgili bir gezegendir. Dolayısıyla bu özel kavuşumda özellikle birçok özel aşkların yaşanabileceği birçok ruh eşi potansiyelinin tırnak içerisinde tabii ki bu konuyu çok fazla büyütmememiz gerekiyor ama bu tarz karşılaşmaların yaşanabileceği ki Vertex'ine desteğiyle beraber kadersel insanlar, kadarsel konular, kadarsel olaylar içerisinde bulunabileceğimizi bunun yanı sıra baktığımız zaman maddi konularda bir takım handikaplar yaşıyorsak, bir takım problemler içerisindeysek bunlara alternatif çözüm yollarının hiç beklemediğimiz bir alandan, hiç beklemediğimiz bir kanal ve destekten gelebileceğini, belki bu konuda aslında rüyalarımız ve sezgilerimiz yoluyla dahi bir takım sinyaller ve mesajlar alabileceğimizi gösteren bir etkileşim var. Tabii ki kişisel haritalarımıza göre değişkenlik gösterecektir. Çok kısaca hangi alanda yükselen burçlarda neler bekliyor, bunları da anlatıyor olacağım videonun sonunda. Ancak bu etkileşim oldukça özel, oldukça mistik, oldukça sezgisel ve ilahi bir kavuşum. Tabii ki bazen bu yoğun enerjinin, bu mistik enerjinin üzerimizdeki tesiri bize ağır gelebilir. Nisan ortasından bu tarafa Jüpiter-Neptün kavuşumunun etkilerini ağır yaşayanları gözlemliyorum çevremde kendimde dahil olmak üzere. Burada aslında yeni bir boyuta geçmek, yeni bir frekansa geçmenin vermiş olduğu ağırlık üzerimizde diyebiliriz. Nisan ayının gelmesiyle artık koç döngüsünün ve zodyak döngüsünün başlamasıyla birlikte. Ancak bu aynı zamanda Başka bir boyuta geçtiğimizi, başka bir frekansa geçtiğimizi ve bu frekansta özellikle ruhsal alemin daha etkin bir şekilde çalıştığını gösteren bir etkileşim söz konusu. Tabii ki bunları materyal dünyada, somut dünyada da uyarlayabilmemiz gerekiyor. Evet bu kavuşumun aynı zamanda Merkür ve Kuzey Aydınlığı ile de çok güzel kontakları var. Bu kontaklarda özellikle bu konularla ilintili olarak bazı şanslar yakalayabileceğimizi, bazı haberler alabileceğimizi, kadersel ve beklemediğimiz alanlardan bir takım fırsatların karşımıza çıkabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla farklı hissediyorsak, farklı reaksiyonlar vermeye başladıysak buradaki farkın derinliklerine inmek, biraz daha keşfetmek yerinde olacaktır. Belki de göremediğimiz, fark edemediğimiz bir takım sinyaller, mesajlar veya ipuçları hayatımızda çok önemli, kritik noktalara temas edebilir gibi gözüküyor. Ve bakalım burçlar hangi alanda yaşayacaklar? Koç burçları bunları gerçekten çok mistik bir alanda yaşayacak rüyalar yoluyla, sezgiler yoluyla alabilirler. E, bu noktada özellikle ilahi kaynakla kurmuş oldukları kontağın çok daha artacağı, e, hiç olmadıkları kadar ruhsal enerjiye odaklanacakları bir süreç yaşayacaklar. Boğa burçları hayalleri, idealleri, hedefleri noktasında bu enerjiyi çalıştıracaklar. Özellikle girdiklerinin yeni sosyal çevreler e, kurmuş oldukları yeni dostluklarında bu anlamda destekleri ve kadarsal tesirleri söz konusu olabilir. İkizler burçları kariyer alanlarında, gelecekle alakalı planlarında ve belki de onları destekleyecek otorite konumundaki kişilerle, bilge kişilerle tanışabilir. Bu bağlamda birden fazla fırsatı değerlendirmek, hangi yolda ilerlemek istediklerine karar vermek adına da aslında Venüsün geçişi oldukça rahatlatıcı olacaktır. Yengeç burçları, yeni felsefeler, yeni idealler, yeni vizyonlar adına bu etkiyi alıyor olacaklar. Bu noktada inançları değişebilir, yaşadıkları çevre değişebilir, araştırmaları değişebilir ve hayata karşı bakış açıları ve tutumlarında önemli değişimler olabilir. Aslan burçları çok güzel destekler alacak. Maddi anlamda büyük getiriler elde edebilecek projelerde bulunabilirler. Borçları ve sıkıntıları varsa bunlara çok mucizevi çözümler bulabilirler. Aynı zamanda ruhsal anlamda, sezgisel anlamda çok derinleşecekleri ve hayatlarındaki problemlerin aslında temel kaynağının sebebini bulabilecekleri bir süreç yaşayacaklar. Başak burçları hayatlarında karşılarına çıkacak partner, ortak veya onların hayatını etkileyecek olan o kişi her kimse o kişiyle tanışabilirler veya o kişiyle bağlantılarını yeniden güncelleyebilirler. Gerçekten çok ciddi destek görecekleri, çok spritüel ve mistik insanlarla karşılaşacakları mesajlar alıyor olacaklar. Sevgili teraziler siz bu etkiyi iş hayatınız, sağlığınız, yeni düzen inşa etmek ve özellikle ekip çalışmasına yatkınlık ve size yardımcı olacak insanlar alanında yaşıyor olacaksınız. Sevgili akrepler, aşk hayatınız hareketleniyor, daha çok eğleniyorsunuz, daha çok sizi mutlu edecek aktivitelerde bulunuyorsunuz. Özellikle çocuklarınızla alakalı da muhteşem gelişmeler olabilir. Sevgili aylar, ev hayatınız, aileniz, yaşadığınız yerle alakalı fırsatlar karşınızda. Ev almak, taşınmak, yatırım yapmak istiyorsanız oldukça güzel gelişmeler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Sevgili oğlaklar, güzel haberler alacağınız, müjdeli haberler içerisinde olacağınız, yakın çevrenizle alakalı güzel gelişmeler yaşayacağınız, belki bir araç satın alabileceği veya yeni eğitimlere, yeni seyahatlere başlayabileceği bir süreç ortaya çıkacaktır. Sevgili kovalar, maddi konularda ciddi bir şans elde ediyorsunuz. Gerçekten büyük paralar kazanabilirsiniz. Kendi değerinizin artık farkına varacağınız bir sürece merhaba diyorsunuz. Sevgili balıklar muhteşem bir etkileşim e, hayatınızın hemen hemen her alanında isteklerinize dileklerinize imajine etmiş olduğunuz konulara rahatlıkla kavuşabileceğiniz sadece e, pozitif düşünmeye odaklanmanızın gerekli olduğu bir süreç yaşıyor olacaksınız. Evet arkadaşlar kısaca bu görünümden bu şekilde bahsetmek istedim. Zaten e, diğer videomu dinlerseniz 27 Nisan'da ve 25 Nisan tarihlerinde meydana gelen diğer etkileşimlerden de bahsetmiştim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.